Selen Kocabaş ben. Aslında en kısa tabiriyle anne, eş, evlat, çevresindeki insanlarla değer yaratmak isteyen, bu arzuda olan bir iş insanı, iş kadınıyım. Ben 1968 yılında doğdum. Bizim aile göçmendi. Rumeli'den göçmüş bir aileydi. Aslında geniş bir aile. Geniş bir aileye uzun yıllar sonra ilk gelen kız çocuğuydum. Ee, benim e, hayatım nasıl Fransız lisesinde okudum Sen beni orada okudum ee, ve okurken de hep e, açıkçası böyle bir bir şeyler üretme arzum vardı. İlk işte ortaokuldan sonra Fransızca ders vermeye başladım. Ee, sonra üzerine İngilizce geldi, İngilizce ders vermeye başladım. Ee, üniversite ekonomi okudum. Ee, İngilizce İktisat'ın ilk e, mezunlarındanım. Çok kıymetli hocalarla e, okuduk. E, peşi sıra aslında benim e, hayatım e, üniversitede de okurken şu organizasyon şirketleri pek çok noktada e, hep bir e, çalışayım, bir şeyler üretim birileriyle bir değer yaratayım o daha çok oldu. O dönemde bizde çok vardı bu e, güdü diyeyim. E, kariyerime ben ilk koç grubunda başladım. Aslında kariyerime birkaç evreye bölebiliriz. E, bir e, yetiştirme elemanı olarak koç grubu. E, yetiştirme elemanı olarak ilk hayatıma koç grubunda başladığımda Holding'de, metod organizasyon bölümünde başlamıştım. O dönem babam şey demiş, o kızım koç grubuna girdi. Buradan emekli olur ee, şimdi tabii eskilerin öyle bir uzun soluklu hikayesi var. Uzun soluk da tabii ki çok kıymetli. Ama hayatınızda önünüze çıkan farklı fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Benim bu hikayem içerisinde aslında Holding'de başlayıp bir süre sonra Arçeli'ye geçtim. Arçeli'nin metod organizasyon yapısında çalıştım. E, Koç çok iyi bir okuldu. Çok şey öğrendik. Çok şık, e, açıkçası hem iyi bir network'tü hem de o dönemde çok ciddi e, gelişim yatırımları yapıldı bize. E, peşi sıra Marshall bir kurumsal dönüşüm içerisindeydi. Marshall'ın Azonobel'e dönüşüldüğü, satıldığı dönemde. Bir beş buçuk altı yıl e, Marshall'da çalıştım. Sonra karşıma Danone çıktı. E, Danone Türkiye'ye ilk gelmişti. Danone e, Sabancı Joint Venture dönemi. Danone çok e, kişiyi yetiştirmiştir, geliştirmiştir. Çünkü e, su, süt iki şirket, e, sütlü ürünler Ankara'da, bir tat, e, İstanbul'da tikveşli, Akmina suyu, hayat suu vesaire e, pek çok yönüyle aslında e, ve de ürün çeşitliliği, profil çeşitliliği biraz sonra çeşitliliğe de geleceğiz kadın konularında konuşurken e, aslında çok kıymetli e, kişilerin yetiştiği ve buluştuğu bir dönemde 2002 yılı içerisinde de benim hocamda mağrursal e, bir şekilde geldi ve e, Danone'de hangi pozisyondaydınız? Danone, Danone döneminde ben su ve süt şirketlerinin icra kurulu üyesiydim her iki şirketin de. Ee, i̇çerisinde e, insan kaynakları satın alma hukuk gibi fonksiyonlar vardı. E, aslında orada böyle e, birkaç çok kocalı hürmüz gibiydim. İşte e, süt şirketinin e, CEO'suna bağlıydım, su şirketinin CEO'suna bağlıydım. Fonksiyonel olarak Sabancı tarafında report vardı bağlı olduğum. Danon tarafında da vardı. Fakat e, hep böyle... E, Mücadele fakat mücadelenin sonrasında da e, üretken, keyif aldığınız, e, çok hikaye yarattığınız, bir taraftan baktığınızda e, işte 4-4,5 sene fakat içinde çok hikayenin olduğu bir dönemde ve çok kişi e, o süreçte e, iş dünyasına katıldı. Hem Danon'da toplandı hem de daha sonra farklı yerlerde çok değer kattı. Ki evet, şöyle söyleyeyim. Pardon, efendim de ama e, Danon'daki bu görevinize... İş hayatındaki e, sürenizin kaçıncı yılında geldiniz? İcra kurulu üyeliği çünkü çok önemli bir pozisyon. Kaç yıllık deneyim evet, sahibiyiz evet. icra kurulu üyesi evet. olduğunuzda? Ee, sekiz buçuk dokuz yılda. Sekiz buçuk dokuz yılda. Şimdi tabii şeydi Gülay e, Hanım. E... değil mi bu? Yani on yılda icra kurulu üyeliğine ulaşmak. Vallahi şöyle söyleyeyim, doğru. Ee, aslında hani e, zaman çok önemli ama o zamanı nasıl doldurduğunuz da çok önemli. Yani içeride de yarattığınız değer de bir o kadar önemli, öyle düşünüyorum. Ee, benim hikayemin içerisinde oraya gelene kadar ki e, peşi sıra Türksel'in hikayesi de Danon ve ondan önceki yaptıklarımızla ve ürettiklerimizle çok e, örtüşen hikaye olduğu için Türksel'in. E, ...ye geldiğimde de yani ben işte 30 küsur yaşında Türksel'de tepe 4-5 kişiden biri e, oldum. E, açıkçası o dönemde görece çok daha hani e, naif profesyonel bir yapıdan hani farklı bir kurtlar sofrasının olduğu, fırsatların da olduğu, tehditlerin de olduğu bir döneme açılmıştım. Hangi e, Dediğiniz göre? gibi. Hangi e, Ben 2002 sonunda Türksel'in ilk dönemi sonuydu. Muzaffer Akpınar Türksel'e CEO oluyordu. Muzaffer Akpınar'ın döneminde aslında şöyle onunla birlikte... 4 kişi vardı tepe noktalarda işte finans fonksiyonu vardı e, pazarlama satış vardı teknoloji vardı onun dışındaki her şeydi business support diye biz onu nitelendirmiştik. E, aslında işin içerisinde insan kaynakları e, IT, hukuk bir süre sonra satın alma, bir süre sonra stratejik planlama, işin aslında tüm overall, toplam biznesi, toplam işi destekleyecek ve yönlendirecek tüm fonksiyonları çok iyi bir, güçlü bir ekiple yönettik diyeyim. Çok değer kattık. Hatalarımız da oldu, hatalarımızdan da çok öğrendik. İlklere de çok imza attık. E, açıkçası o dönemde e, şimdi mesela e, kadın konularını da konuşacağız. Ekip içerisinde de e, çeşitlilik, her yönüyle çeşitlilik çok e, kıymetliydi. Yönetim kurullarında da keza aynı şekilde oraya da geliyor olacağız. Yani Türksel hikayesine geldiğimde e, farklı şapkaları taşıyan, çok kıymetli ekiplerle çalışma şansımız oldu. Çok genç, dinamik çalışanlarımız da vardı. Belli bir yaşım ve senioritinin ötesinde değer katan bizim daha böyle ağır abilerimiz de vardı. Fakat onun bütünü, yani o mozaik hatta onu diyorduk, yani bizim önce insan, önce Türksel diyorduk o dönem ilk mottomuz. Hakikaten önce o ekip, o insan ve o e, hikayeyi oluşturan bizler e, var olalım ki o, o yapı e, şirket kurum olsun e, ve oradan müşterilerimize değer yaratalım. Peşi sıra bir süre sonra bunu e, işimiz e, teknoloji ama esas işimiz insana dönüştürdük. O teknoloji dönüşümüyle birlikte e, Süreyya Ciliv'in organizasyona katıldığı dönemde. E, velhasıl e, Tülay Hanım e, benim e, 2015'in Açıkçası yazına kadar yani e, hikayem işte önce bir koç grubu peşi sıra bir e, marşal dönüşümü sonra Danon'un Türkiye'ye gelmesi ve Danon'un bu anlamda e, o ekibin oluşumu ve yarattığı business potansiyeli ve ondan sonra da e, 13-14 yıllık Türksel deneyimi yani toplam böyle bir o dönem 25 senelik bir deneyim sonucu e, artık hani Türksel hikayem de öyle bir şeydi ki ben çok üç dönem Türksel'deydim. Farklı farklı şapkaları e, taşımıştım. Son beş buçuk altı yıl biznesin başındaydım. İşte teknoloji zirveleri yaptık, dönüşümü o 3G yani şu anda şu imkanları yaşıyorsak aslında geri dönüp baktığımızda bizlerin hikayesinde işte e, Türkiye'ye 3G ye gelmesi lazım. E, geniş band son derece gerekli. İşimizi her yerden yöneteceğimiz bir dünya var. Bunu sağlamamız lazım. Bu dönüşüm geliyor. E, yarın geldi artık. Şimdi bu mesajlar vermiştik. E, Velhasıl o resimi artık bir farklı sulara kendimi e, bir şekilde o hani üretkenliği ve yarattığım değere başka bir yere e, taşırım noktasıyla 2015'te e, Türksel'den ayrıldığım dönemde Takdir edersiniz, pek çok imkan geldi benim karşıma. Ee, i̇şte birçok noktanın genel müdürlük, duruluksi pozisyonu. Ben de diyordum ki evet, yani bir nefes alırım. Ee, ayrıldığım dönem tam Mayıs'tı 2015'in Mayıs'ı. Ya hiç böyle bir hani yazlık muhabbeti yapmadım ben yıllarca. Hani hafta sonu gideriz, geliriz, hep bir planlı tatiler. Biraz şöyle hani yazlık muhabbeti yapabilsem, biraz böyle hani kafamı bir yasta daha iyi düşünebilsem de yani sonuçta ben böyle çok şey olarak da opportunist bir insan değilim yani aslında o profesyonel ama amatör ruhla da çalışan bir insan olduğum için doğru fırsat karşıma çıksın noktasındayken yönetim kurulları benim karşıma çıkmaya başladı ya Selam hani siz evet karşınıza doğru bir CEO'luk çıkabilir ama hani gelin işte biz farklı bir noktaya gidiyoruz bizim yönetim kurulu üyemiz olun bizim bağımsız yönetim kurulu üyemiz olun advisory board'a girin İlk böyle bir hani şeydim, bir hani evet olabilir ki o dönemde aslında bu kapıları açan bir noktada şuydu Tülay Hanım. Biz 2011 yılı içerisinde işte yöntem kulunda kadın aslında o dönemde bir programdı Hande Yaşargil'le Burçak Güven'in başlattığı ve biz de Türkselde o dönemde ben de C level'daydım ki biz ilk başta bu programın olması çünkü ben Türksel grubunda da ee, Ukrayna'nın yönetim kurulundaydım, Turkcell Teknoloji'nin yönetim kurulundaydım. İddia bizim ortaklığı yapıydı o dönemde ee, Yunanlılarla, onun bordundaydım. Fakat e, yani yönetim kurulu işini biz alaylı şekilde öğrenmiştik. Yani bir doğru bir disiplin, yani yönetim kurulu ne yapar, yönetim ne yapar değil de içine yer alıp orada bir şekilde e, öğrendiğimiz e, Türkcell'in New York borsasına kote olmasından dolayı governance, e, yönetişim, Prensiplerini okuyup, onları uygulayıp öğrendiğimiz bir yol haritasıydı. Velhasıl yönetim kurulunda kadın programı aslında bizi bu noktada da, benim o dönemki ben ilk mentisiydim 2011'de, şimdi mentoruyum derneği. E, Güler Hanım, Güler Sabancı benim mentorumdu. E, Güler Hanım'la o süreci yaşamıştık. Velhasıl böyle de bir vizibiliten vardı. yani Selam Kocabaş böyle bir süreçte geçti. Yönetim kuruluna hazır e, hikayesi de onunla denkleşmişti. Ee, o çerçevede de işte benim hayatım bir şekilde e, yönetim kurullarına ilk işte Multinet oldu. Multinet e, Fransız grubu şirketiydi. Devam Multinet. Devam etmeden ee, ediyorum. Ee, buyurun. <gülüyor> devam etmeden önce araya girmek istiyorum Güler Hanımın habik şimdi ilk de mentorunuz olmuş. Evet. Neler öğrendiniz? Şöyle söyleyeyim, e, şimdi e, Güler Hanım'la aslında benzeşen özelliklerimiz de çok vardı. Kadınlar olarak genelde hele iş dünyasında e, planlıyızdır, disiplinliyizdir malum. E, Güler Hanım da çok e, hani ajandasını e, kıymetli ve doğru yöneten, e, ayırdığı zamanı hakkını veren bir e, liderdi. Yani o e, disiplin e, gittiğiniz noktada, koyduğunuz vizyonda e, öz disiplin son derece kritik. Yani öncelikle mesela bir Hanım'dan onu e, çok net görmüştüm. E, ve bunun hakikaten kıymetli olduğunu, yani başarılı liderlerin o e, disiplinli e, çalışma kültürü, zamanına uyardı, bir şeyi erteleyecekse e, doğru zamanda haber verirdi ve hakikaten bunun e, mantıklı bir e, gerekçesini de paylaşırdı. Bu tabii çok e, kıymetli ve karşınızdakini de çok... İyi hissettiren bir nokta. Ee, bunun ötesinde Güler Hanım'dan aslında iki tane nokta e, paylaşmak isterim. Bir tanesi e, ortamı koklamak ve hissetmek. Güler Hanım e, şunu derdi yönetim kurullarında. E, özellikle e, şimdi yönetim demek e, aslında tepede bir CEO, bir erk var. Ee, ve siz ekibinizle bir noktanın üzerine gidiyor. Ama yönetim kurulu aslında çeşitliliğin ve kapsayıcılığın olduğu bir e, ekip. Orada yönetim kurulu başkanı aslında e, bir ya da bazı yönetim kurullarında iki oy hakkı var. O toplamın sinerjisini ortaya koyuyor ve onu yönetiyor, yönlendiriyor. Şimdi bu çerçevede de Gülhan şunu diyordu, yani yönetim kurullarına gittiğinde, deseler, Ortamı bir koklamal lazım, hissetmen lazım. Hangi konular burada gündem olacak? Ee, hangi noktalar? E, salt hedef koyup o hedefi belli bir disiplinle uygulama yaklaşımı değil, oradaki o governance disiplininde ortam size niye el veriyor? Oradaki o toplam ilişki zeminiyle birlikte doğru yönetmek gerekiyor. Bu da hak kıymetli ve... Bir önemli diyordu hakikaten öyle yani o bulunduğunuz yönetim kurullarının ki bundan sonraki benim board hikayemde ben mesela bir oryantasyon istedim yani yönetim kurulu üyeleri kimlerdir hikayeleri nedir ben hangi noktayla bu yönetim kurulunu tamamlayacağım hangi perspektiften değer katacağım? herkesin o farklı mozaikle tamamladığı şapkaları neler bunları iyi hissetmek lazımdı. bir bunu ondan aldım yani o yönetim kurulundaki ki, o mozaiği doğru oluşturma, o ikibi doğru tamamlama ve o tamamladığın taşla da e, yerini iyi bilme ve iyi prezente etme. E, i̇kinci nokta, e, bu da bence çok kıymetliydi ki hele ki yani pandemi pandemiyle birlikte çok daha görüyoruz. E, kurumların en tepe noktasında evet e, siz board pozisyonunu doldurarak e, o şirketin e, geleceğiyle ilgili doğru soru stratejisinin vizyonunu veriyorsunuz ama bir taraftan da aslında bu bir e, sosyal sorumluluk. Yani o markanın değerine ileriye dönüp baktığınızda e, o marka ne kadar çevreye duyarlı, o marka ve o yönetim kurulu ne kadar yönetişim ilkelerini uyguluyor, ne kadar sosyal bir marka. Selam bunu unutma, bunu hep bir şapka olarak yönetim kurullarına girdiğinde tak ve bunu sorgula. Yani o bulunduğun markanın çünkü bir sonraki fazda ki bunu çok net yaşıyoruz. Hele Tülay Hanım yeni nesille birlikte şimdi benim oğlum 23 yaşında onunla çok önceden beri de yaşıyorum. Ee, değer yaratan inancınız ve anlam yüklenen markaları tercih ediyor tüketici ve burada tercih etmeye devam edecek. O yüzden yönetim kurullarının olmazsa olmaz bir rolü de ister istemez topluma yarattığınız değer, iyilik uğruna yaptığınız şey. Türkiye'nin ya da ülke gündemini yok sayamazsınız. Farklı işler yapsanız bile duyarlı olmanız lazım. Bu noktalar Nacizane Güler Hanım'la konuştuğumuz konu başlıklarıydı. Ee, bu çerçevede işte Tülay Hanım peşi sıra multinet hayatıma girdi. Sonra Akkök grubu, e, AKİŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyim. Oranın e, Değetim Kurulu üyesiyim, risk Komitesi Başkanıyım Akgök grubunda bu anlamda. Diğer taraftan e, Advisor Board ve, ve Executive Board'da olduğum Aydın grubu var. Yani İngiliz-Somayüz bir memorialı içinde barındırdığı grup. E, i̇şte bahsettiğimiz gibi bir danışmanlık platformumuz var. Orada stratejik danışmanlık işleri yapıyoruz. Yeni nesil bir e, mantaliteyle, genç ekiplerle birlikte. Endover'da diğer taraftan e, girişimcilere hem e, bu anlamda mentorluk yapıyorum, hem de gençlerden çok çok şey öğreniyorum. Yani e, bu dönem aslında birbirimizden öğrendiğimiz bir dönem. E, kolektif aklı kullandığımız bir dönem. Bir de kadın konularımız var işte. Yönetim kurulunda kadın, e, ara vermiş kadınları istihdama e, katıyoruz yeniden bizle. Teknolojide kadın. Çünkü e, fırsat aslında çeşitliliği sağlayarak, Fırsat aslında doğru kapsayıcılıkla geliyor. O yüzden kadınları yok sayamayacağımız, gençleri yok sayamayacağımız, deneyimi yok sayamayacağımız bir dünyadayız. Velhasıl bu çerçevede hayatım devam ediyor.